28 Eylül 2020 Antalya döşeme altındayız yanımızda Güngör Özkaya Evet rekor gelişim müşterimiz burada Narbahçe'nde bu sene rekor gelişimi kullandınız Evet kullandık. Abi neler oldu? Bu ağaçlarımız neydi? Geçen sene ne durumdaydı? Bu sene ne durumda? Geçen sezon biz bu ağaçlara yanlışlıkla ot ilacı attık. Tamamen kuruma noktasına geldiydi. Hı hı. Yani kurumaya başladı. Kaç yaşında bunlar? Onu söylüyorum. Yaklaşık 8 yaşında bu ağaçlar. 8 yaşında. 8 yaşında. Rekor gelişimi kullanmaya başladıktan sonra ağaçta bir değişim olmaya başladı. Kendini hı. yeniden filizlendirmeye başladı. Bir de toprak yumuşadı. Toprak yani yumuşadı su girmiyordu altına. Bu Artık bu, bu, bu itin adı ne? Yağca köyü. Yağca köyü. altı köyü. Evet devam Yani devam. E, toprak tekrar kendine dö dönmeye başladı. Yani özüne dönmeye başladı. Yeni, ver verim vermeye başladı. Hı hı. Yani bu, biz bunu ağaçta hissettik. E, böyle yani. Şey olarak şimdi. Geçen şöyle seneye şöyle, göre verimleri de, nartaneleri de şey geleceğiz. oldu. Göstereyim. Bayağı bir e, irileşti yani. İrileşme olmuş. İrileşti. Şimdi yanlış uygulama sonucu hasar gören bir ağaç. Şöyle şu ağacın tepesini de gösterelim. Şurayı. Sürgün. Buradan hı hı. şu sürgünleri de gösterelim. Bunlar. Bir de alınmış şekli değil mi? Aynen şu şu gibiydi bizim şuna bahar girişinde şöyleydi yani buna dönüyordu. Biz bunu atınca kur, bu, şimdi e, bu hastalıktan kurtardık yani. Şurada yani bir buğdayma yapılmadı değil mi yan bahçede? Yok, orası Şöyle gelelim, şuradan üstü gösterelim yan tarafı. Şöyle yana bakıldığı zaman şu tarafa. Şunun gibi şey yedi tane ağaç kurtardık biz sezon başında şimdi, rekor gübreyle. Bu, ekranda görülen atılmayan. Şuraya geçelim, oradan da bu tarafı gösterelim bir sürgünleri. Bir de bunlar alınmış. Böyle gidelim. Yavaş yavaş. Sürgünleri biz 2-3 defa aldık. Ona istinaden gene böyle büyüdü. Aha. Yani şu tutumları, şu sürgünleri maşallah görülüyor. Şurayı şöyle gösterelim. Onun dışında başka bir uygulama yaptık mı burada? Onun dışında e, bir yaprak gübresi uyguladım ama e, onun pek, pek faydası olmadı. O bizim, şeyden rekordan bizim, önce. Bizim ürünümüzü böyle gelin. Evet. Rekor gübre ürününü, yaprak gübresini başka yerde kullandım. Rekor dediniz. gübresini benim evde kullandım. Buraya kullanılmak fırsatım olmazdı. Bunun yaklaşık bunlarla birlikte bir buçuk katı nar oldu. Bunun büyüklüğünle. Yani bunun büyüklüğü. Yani ben bunları kombine kullansaydım, ikisini bir kullansaydım Hı -hı. şu büyüklüğün bir buçuk katına ulaşacaktı. Bir buçuk katı olurdu. Orada cevize de verdiniz. Cevize verdim. Ceviz bu sene ekildi. Yaklaşık bir metre boyundaydı. İki buçuk, üç metre boyuna çıktı. üç metre geldi. Orada yaprak gübresi. Yaprak kullandık. gübresiyle birlikte kombine Burada kullandık. Gelişim. Burada Şöyle sadece gidelim. rekor gelişim gidelim. kullandık. Şimdi bu sağ taraf gördüğünüz şu an izlediğiniz yer e, rekor gelişim uygulanan bölge. Hemen sınırdayız. Bu tarafta uygulanmamış. Şöyle göstererek gidelim. Şu şu an gördüğünüz uygulanmayan yer. Şu da uygulanmış. Şu sürgünleri görüyorsunuz yeni yılda. Şöyle şöyle şuradan daha net görünüyor siz uygulamayı e, yaptınız Evet uygulamayı yaptıktan ne kadar sonra ağaçlarda değişim olmaya başladı yaklaşık bir buçuk ay sonra bunlarda değişim gözlendi ben evet. evindeki e, şeylere mesela avokado falan var Evet onlarda yaklaşık bir hafta sonra ben avokadonun şekil sonra, değiştiğini gördüm bir hafta yani değiştiriyorsunuz şöyle Narlarımız şu an irilik olarak nasıl görüyorsunuz, meyve kalitesi olarak? Meyve kalitesi olarak geçen senenin iki katı, yani hem geçen parlaklık sene. hem irilik olarak. Geçen Şöyle senenin. Şuradan da gösterelim. Geçen sene satıcılar buraya bu bahçeye girmek istemiyordu, yani bu bahçeye giriyorlardı. Biz burayı almayız diyorlardı, yani evet. kalitesine Şöyle baktığında. Bu sene ben gelmeden kendileri aldılar gittiler. Telefonda sattım burayı. Yani bahçeyi telefonda sattık. diyorsunuz. Ee, şu şekilde görülüyor buralarda da. Şuradan da gösterelim alttan ki her noktada şeyler aynı olduğu görünsün o şekilde rekor gelişimi gönül rahatlığı ile tavsiye eder misin yani mükemmel bir şey ben yani siz, yani, siz zaten bizi izliyordunuz ben de çok takip ediyordum ben de aynen takip ediyordum ama böyle bir şey olacağını inanmıyordum Ama yani. e, şöyle ben çaresizlikten kullandım hani dedim maaşlar gidiyor şimdi şöyle söyleyeyim e, rekor gübre e, firmasının ürünleri tabandan uygulanan rekor gelişim rekor gübre yaprak gübresi evet. ve rekor damlama gübresi olarak değişik evet. çeşitlerde Kombine olarak kullanılmasını öneriyoruz. Hepsinin evet. ayrı ayrı özelliği var ama ne maalesef ki sizin gibi insanlar Aynen. böyle çaresiz kaldığında düşünüyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Verim veriyor iyi dediğiniz ağaçlarla. Ben yani bunu kullanmasaydım bu sene ağaçların 3'te biri yoktu yani burada. 3'te 1'i yoktu. Zaten nitekim bu karşı komşu bu da akrabanızın yeri. Aynen. Onlarda kayıplar var. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Vallahi kullanmalar gerekiyor. Öncelikle döşeme altı narcılara. Toprağı gerçekten e, ilk işlenmemiş haline getiriyor toprağı. Hiç işlenmemiş yani, bir toprak e, haline getiriyor. Yani işlenmemiş derken toprağınızı en verimli, en, en sağlıklı merim, hale getiriyor. Aynen, aynen. Şu anda topraklar işlene işlene gıdası gidiyor. Peki ağaçların toparlanması... Konusunda. Toparlanması normalde ben aldığımda e, ziraatçı bu sene bir şey göremezsin Seze, seneye Hı -hı. görürsün etkisini dedi ama biz bu sene narlarda gördük yani farkı gördük. Bu senenin sezon iklim durumundan da bahsedin Mayıs Haziran dönemlerindeki. İklim durumu geçen senelerle aynıydı yani öyle yağış bakımından sıcaklık. Haziran Mayıs ay arasında bir sıcaklık sıkıntısı olmuştu Mayıs aylarında. Tam çiçeklerde. Aynen. Sezonun zor olmasına rağmen bu sonuçları gördünüz. Yani bu sezon benim geçen sezona karşı yani biz ikisini de eşit baz alırsak bu sezon yani gerçekten iki kat fazla verim, i̇ki aldık. Kat hem verim aldık. yaprakta güzel göründü bu hem de meyvede yani. Şu Anladım. anda meyvede görüyoruz. Evet. Ben hiç yani yaklaşık 7-8 senedir bu ağaçlarda şöyle parlak bir meyve görmedim. Şu şekilde parlak bir meyve görmediniz. Evet. Peki meyve kalitesi sağlıklı mı sizce? Bence olarak? çok sağlıklı yani. Gördüğünüz öyle kadarıyla. Göre öyle görünüyor. Ee, Biz teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Buradan bütün narciler izleyecekler. Aynen. Narciler. Ben bütün ağaçlarıma kullanıyorum. Zeytinlere, narlara, Hı. avokadoya. Hepsinde de gördüm yani. Ee, Biz teşekkür ederiz. En geç 1,5 ay içinde şeyi fark sonucu, ediyorum. Sonucu aldınız. Aynen. Ee, burada sonuç görülüyor. görülüyor. Yanlış bir e, yani ot ilaçlaması sonucu ağaçlarda bir hasar yaptınız. Aynen. Bu sezon kullandınız. E, sonuç ortada. Aynen. Geçen seneye göre 2 kat e, verim. Ağaçlar canlı sürgünler Aynı. gayet güzel. Ağaçlar ee, kendine geldi. Peki bu kadar sonuca rağmen fiyat değerlendirmesi yapın bir de. Fiyat değerlendirmesini de. hani ben insanlar şimdi... İnsanlar bazen diyor ki pahalı diyor ama... Pahalı yani normalde bir insan. Ama bu kadar sürede bu ağaçların tekrar geri dönüp bu sürgünü yapıyor olması... Yani şimdi iki senede bir, mesela geçen sene her sene sezonda şey atıyordum bu devletin yasaklı gübresinden atıyordum. Şöyle söyleyeyim şöyle isim vermeyelim. başına ne maliyetiniz oldu diyelim. Bunla, Yaklaşık 3 bin lira 180'e böldüğünde ne yapıyor? Ee, şey olarak bir ağaç başına kaç gram attınız mesela? Yarım kilo mı attınız? Aynen o civarı. 5 lira maliyetiniz mi? 5 lira maliyet. 5 lira 2 maliyette olan bir şeyle bu bahçeyi bu hale getiriyorsunuz. Aynen. Örnek veriyorum. Bu, bu ağaç başında diyelim 25 kiloyken 50 kilo nar aldığınızda bile siz zaten en az bir 20 katı o verdiğiniz 5 liranın karşılığını almış oluyorsunuz aynen doğru mu bir de o Bu şekilde yapalım karşılıklı mesela. gübreleri atacak olduğumuz gübrelerden Hı -hı. şey yapıyoruz ne o ee, tasarımız çalışırsa zaten aynen. onlardan da dengeli bir tasarruf sağlamış tasarruf oluyorsunuz sağlanıyor. buradan aynen. bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz aynen. bol hareketlerimiz yani aklı şimdi. olan kullansın diyorum ben yani başka bir şey yani İnşallah teşekkür ederiz Rica